2004'te Bulut'ta olmayı düşünüp Bulut'a bu bulu böyle bir yazılım yapabilmek, böyle bir vizyona sahip olmak çok güzel bir şey. Biz de bu vizyona katıldığımız için çok mutluyuz. Rota yazılımın ortağıyım. Rota Bulut'ta ilerleyen bir yazılım. Rotamızı öyle çizdik açıkçası. Çevremizdeki iş ortakların sayesiyle tanıştık. Baktık gidiyor hakikaten çok kaliteli, güzel bir yazılım. Bizi çok ileriye götürecek. Tam 16 yıldır aradığımız özellikler, yönetim anlayışı diye de var. Teknoloji farkı bizi ileriye götüreceğini hissettik. Aynı zamanda daha önceki tecrübelerimizi bakarak çok fazla ileriye gidemeyeceğimizi düşünerekten bir arayış içerisine girmiştik zaten. DIYA'nın dışında çalıştığımız bir marka yok. DIA ile entegre çalışan çözümler var. DIYA'nın kurulumu çok kolay. Müşteri tarafında da maliyetin düşük server maliyetleri yok yıllarca geçse ne kadar ödeyeceğini biliyor müşteri ne kadar bir maliyeti olacağını tahmin edebiliyor bizim için de uzaktan çalışma anlamında çok kolaylık sağlıyor diye Kurulumda, eğitimde bile müşterinin yanına gitmeden çözüm üretebildiğimiz bir ürün bu da bizim bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor diğer teknolojik farkı avantajlarını biliyoruz ve satış anlamında bunları ilettiğimizde müşterinin bütçesinin üstünde olsalar müşteri bunu kabul edebiliyor. Biz müşteri odaklı çalışıyoruz. Müşteri memnun oldukça satışın ve referansın daha artacağını biliyoruz. Müşteriler daha çok arayüzün kolaylığından, içeriğin zenginliğinden, sorunsuz ee, çalışma yapısından, server, işte donanım maliyetinin olmamasından, bağımsız istediği yerde çalışabilmesinden memnun. Diya teknolojik anlamda ileride olduğunu gösteriyor. Geçmişte birçok teknoloji firmasının ne kadar geride kaldığını gördük. Teknolojik anlamda farklı dünya devi firmalar battılar. Şu an isimleri yok. 2004'te bulutta olmayı düşünüp, buluta bulu böyle bir yazılımı yapabilmek, böyle bir vizyona sahip olmak çok güzel bir şey. Biz de bu vizyona katıldığımız, yani birlikte olduğumuz için mutluyuz. İşine özgürlük kat, işine diye kat.